MÜZİK Bütün videomda mısın? Bakacağız. Evet. Merhaba eylem plan takipçileri. Yeni, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bir yetmedi, iki yetmedi. Hep beraber girdik bu sefer. Başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Kernel <gülüyor> Coffee'deyiz bugün. Çok önemli bizim evet, için bunu vurgulamak istiyorum. Var mı demek istediğin bir şey? Bizim için evet, çok, çok önemli. Şey. Sen niye paylaşılmadın? Paylaşıyoruz. Üç videodur buradayım. Yani. Üç defa halen gönlünü alamadım ben. Üçüncü video şakla daha da aldık. <gülüyor> Ama ilk defa paylaşıyoruz. Teşekkürler. Bugünkü videomuzda da bir demleme şampiyonası için kahve nasıl seçilir, nelere dikkat edilir onları konuşalım istedim. Uygun mudur? Ben dayak mı yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> kahve konfonksiyonu. Yani. <gülüyor> İlk sorumla başlıyorum arkadaşlar. Şampiyonaya birkaç hafta kaldı. Bir yarışmaya hazırlanırken siz ne arıyorsunuz kahvede? Önce çok genel bir soruyla başlayalım, özelleştirelim. Satacağımız kahveyi nasıl seçiyorsak aslında yarışmada kullanacağımız kahveyi de benzer şekilde seçiyoruz. Sadece fiyat etiketine bakmıyoruz. Çünkü burada bir acaba bu kahveyi satabilir mi? bir endişesi <gülüyor> <gülüyor> <etiketine gülüyor> <etiketine gülüyor> oluyor. Sen biraz... bakıyorsun galiba tabii. <gülüyor> adam, <Mustafa. gülüyor> direkt faturalarla ilgili sadece. <gülüyor> Fiyatta kendimi kısıtlamaya evet. gerek kalmıyor. Kahveden aldığımız şey olarak, özel olarak aradığın bir şey var mı? Ne sunduğunu bilmen gerekiyor. Bir algı var ya kahven çok iyi olsun, kesin kazanırsın abi. Öyle bir dünya yok. Okay. Öyle bir dünya. Yok. Jüriye sunacağın kahveyi düzgün bir şekilde anlatabilmen gerekiyor. Kahvem sıcakken şöyle kokuyor, ılıkken şöyle kokuyor, şöyle tadıyor, asititesi böyle. Yani kahvenin mükemmel olmasına gerek yok. Ortalama ya da ortalamanın biraz üzeri bir kahve de olabilir. Yeter ki sen o kahveyi Mükemmel bir şekilde anlat. Tabii biz niye mükemmel kahve alıyoruz? Çünkü mükemmel kahvelerde bunlar daha kolay oluyor. Bir parametreyi elemiş oluyorsunuz. Evet, oluyorsun elemiş oluyorsunuz. Ama benim için Hı. mesela yarışmada önemli olan şey çekirdeğin aslında hikayesi. Bir önceki seneki yarışmamda kullandığım çekirdek iki tane kadın üretici yetiştirdiği için ben orada aslında fiyat etiketine bakmadım. Bizimle sattığımız çekirdek fiyatlarında bir kahveye verin. Neyse, Aşağıma, Çekirdek bizim değil mi? Sen Ahmet Bey'e tepketine baktın, Gitti, gitti. En bir sürü illegal da başvurduk alırken. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Hocam avukat değil misin sen? Geçmişe bir şey yazarlar mısın? Biri de aslında etikete bakmam diyorsunuz ama ters anlamlarda evet. söylüyorum. Mesela sen daha pahalıya da çıkabilirim diyorsun, sen de hikaye daha ben, önemli. E, beni etkileyecek bir hikayesi olması lazım. E, tabii ondan sonraki gelen şeyler, tat. Ya ben seni e, göremiyorum buradan, bunun kafasına bakamıyorum ya. O da ödüldü. Ödül mü bu? Tabii benim afrika rezandım. <gülüyor> <Yani. gülüyor> Profil olarak aradın, yani ne bileyim ben daha asidik parlak şeyler istiyorum, ben daha yoğun bir kahve istiyorum gibi. Var mı? Bizim için yok. Hmm. Ya yani için yok. Daha doğrusu. <gülüyor> evet, yaşın düşündüğüm bir tane kahve var. Normal şartlarda içtiğim sevdiğim bir kahve ama yani günde en maksimum bir bardak içebileceğim yoğun, Çok ağır bir kahve ama yarışma için mükemmel olduğunu düşünüyorum. Kaliteli ve tadım notlarını Hı. verebilecek bir kahve. Sorduğum buydu yani. aslında, tamam. tamam. Sen benim için de Hayna Ahmet gibi düşünüyorum ben de. Yani, maksimum günde 1 ya da 2 bardak içerim bundan. Tamam. Ama yarışma için efsane bir kahve olduğunu düşünüyorum. Bunu günde 5 bardak içmek istesen Ölürsün. Yolursun. Maliyette biraz. Bakmıyorduk hani bana yani. Açıklamak ister misiniz isimlerini? Abone ol diyeceğiz bu hafta. Ee, bir bir kadın söyle. Gökhan olsun. Bir Gökhan. Gökhan olsun kahve çünkü. Gökhan, Gökhan abone ol mı? bak gelmiyor insanlar soruyor Gökhanlar Bir tane kadın söyleyecektik de. Eski sevgilisi. Hayır <Telefonda> en çok yaptı. <görüşmeler> bak <Büşra, görüşmeler> <görüşmeler> Bütün hayriyet <görüşmeler> <görüşmeler> <görüşmeler> <görüşmeler> Abi benim sevdiğimlerin hepsinin ismi. Ama yok o da Ama. Büşra Büşra Büşra çok. Çok evet, çok. Büşra gene abone olmamışsın. Büşra gene abone olmamışsın. Büşra gene abone Evet Ayrı ayrı. Abone ol Büşra. Panama, Elida, Geisha, Lamastus ailesinin ürettiği... Hikayesinde var mı yine böyle var. senin için ön çıkan bir var. şey? Dört <gülüyor> jenerasyondur, 1918 yılından beri aslında bu işi yapan bir aile. Ama bizim için bizi etkileyen kısım şu. Panama'nın en yüksek yerindeki Volcan Volcan Boru'nun evet. eteklerinde yetişen bir şey. Bunun etkisi de tekrar <gülüyor> sıkıldım galiba. Sıkılmadım da şeyi <gülüyor> düşünüyorum, bu videodan böyle <gülüyor> sunum, videosundan mı? Videosunda <gülüyor> mı? <gülüyor> Kaliteli şeyler olması da önemli. Ama, ama asıl işleme yöntemi. İşleme yöntemindeki farklı, farklı bir... Yensive neutraktan Analogik yöntemler başlıyor. 6 günlük analogik işlem süreci var. Ondan sonraki kurutma işlemi çok uzun. Slow dry dediğimiz bir yöntem var. Onların dediği aslında. Benim ilk defa özgürlüğüm hissediyorum. <gülüyor> evet. 30, <gülüyor> 30 gün. 30 gün. 30 gün. O hava şartlarına göre değiş aslında. Mesela Endonezya'da 2-3 günde de kuruyor. Etiyopya'da hmm. bir 1 hafta da oluyor. Yani 2 haftayı çok geçmiyor. Kurutma aşaması dediğim şey aslında. Hani kahvenin içindeki nemin dışarıya atılması. Şimdi burada küflenme riski var. O yüzden bu süreci uzun tutmak astığında biraz riskli. Senin kahven mi? Aynı tarladan geliyor. Bu ailenin 3 tane tarlası var aslında Volkan Baru'da. Mustafa'nınki Elida tarlasından geliyor. Benimki Burro tarlasından geliyor. Yani bu da anaerobik bir kahve. Mustafa'nın kahvesine göre daha yoğun, daha böyle kırmızı meyvemsi. O yüzden dedim hani ben... Her gün iki bardak uç bardak içemem, çok ağır gelir hmm. kahve hani. Keyif kahvesi deyi sanırım. Yani böyle eve misafir geliyor Çok özel bir hani, insanlar böyle şaraplarını çıkarır, miskilerini çıkarır. <gülüyor> yani ben sana misafirliğe gelsem... Tamam abi, <gülüyor> <gülüyor> sana ticari artık. Yani özel günler hatıralarda... Kutlamada yani kendi kahvesini demlese, o şampanya olur mesela. Ben demlesem, benimki... Güzel abi kırmızı şarap oldu. Gelmek istediğim yere geliyoruz aslında. Şimdi yani biz lafı yedik kendimiz söyleyelim size. kim getirdi ülkesi? Işte Arkadaşım 100 markta başlayacak ama bir buçuk ay iki ay önce açıklandı değil mi ya şu an? Baş gibi falan. Aynı. Normalde çok kısa evet. bir süre vardı. Tim Kafiniz adlı kahve abi kendisi altı ay önce bu kahveleri şeyde İstanbul Kahve Festivalinde bir tanıtmıştı. Bir şampiyon gelmişti. Aynen. Yani dağlı da var evinde. Fırdık isterseniz bunlarda katlayabilirsiniz. Hatta yeni getirdiği. Geisha. Aa, tam olarak Geisha'nın, Takamura'nın bize denemişti. %200'lük yapıyor. Şimdi, tamam mı? Aa, hemen ah, dinleyin Hemen dinleyin. Bak. Evet abi, <gülüyor> abi, şey abi, abi şey, gelsin. Dedi ki, ben hikayeye önem veriyorum şimdi. De. Şimdi Cup of Capofixalists dediğimiz bir olay var. Hani bunlar bir gönüllü bir kuruluş aslında. Hani ülke ülke şey yapıyorlar kahveleri çiftçilerin kahvelerini tadıyorlar, skor veriyorlar. Her şey ama Evet, yani. evet ve yardımcı oluyorlar. Şimdi aslında hikaye önem veren bir insanın Cup of Excellence'a gitmesi lazım. Çünkü bizim kullandığımız çekirdeğin tarlası inanılmaz popüler. Yani hmm. öyle böyle popüler değil hmm. yani. Hiç Lan, şaşırmadım değil. nedense. Yani, yani Aa, ben abi. ben fiyat etiketine bakmam diyor ama en pahalısını da bir alıyor dakika, yani. Dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Çok akıllı olduğunu düşünüyorum. Kalite de bir hikayedir arkadaşlar arkasında gözlükle ilgileniyor. Ben e yani, e nasıl yapacağız? Öncelikle velen tak ciddi alamıyorum senin bu saçlarda. Isındım mı? <gülüyor> Isındım mı? <gülüyor> Lemastus e, ailesinin hikayesini de biliyorsun Ahmetciğim. Dün o kadar şey yaptık. Tamam kabul etseniz olmaz. Tamam, şey daha daha güzel bir hikaye abi. abi. Bu bakım kararı abi. Bu bakım kararı abi. Adamlar <gülüyor> 1918 yılından beri bu iş yapıyor abi. 1918'de ne demek? Allah aşkına. 100 yıl demek. öyle 100 yıldır yani. 4 şenazı onun için gitmedin diyor sana. Evet. Ya aslında tamam, tamam. Evet, <gülüyor> evet e, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne lazım? Büyük bir abi. Ama abi iki ay kalmış yarışma yer. Yani ben nereden şu an hani onu yapabiliyim? İkisi de haklı. İkisinde kendisi katkılıdırlar. İkisi ee, şimdi geliyor galiba ikinci en zor tarafı, o kahveyi yarışmaya hazır hale getirmek. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, birkaç sorun var burada. Birincisi hazır kavrulmuş muydu kahveler size gereken? Kendiniz profil çıkarabildiniz mi? İkinci olarak da tam aradığınız yani hangi yöntemle demliyorum, nasıl demliyorum. Sizde şu an bunu yapabilecek kadar bol kahveniz var mı? Bunu merak ediyorum. <gülüyor> Biraz yoğun sorular. Elinize yetirdik kadar kahve yok. Biz bu kahveleri Togay'ın kendi profilinde denemiştik. Orada deneyip tadına baktık. Ondan sonra elimize yaklaşık 1 kilo kadar falan yeşil kahve var. Bunlarla ilgili birkaç profil çalıştık. Kaç kilo kahveniz olsa o rahat rahat hazırlanırız derseniz. <gülüyor> ya yani bir çuval olsa böyle bir 60 kilo. Abi, sizde 1 kilo var ama değil mi şu an? Sizde 1 kilo sen? var. Yani 1 kilo kahve demek aslında 850 gram kavrulmuş demek. Bunu zaten 250-300 gramına her türlü yarışma için ayırmak demek. Geriye kalıyor bir yarım kilo. Bu da pratik için aslında çok bir şey. Çünkü hani 10 denemede aslında bitecek bir kahve. Bir ara ciddi ciddi acaba kendi sattığımız, kullandığımız çekirdekle mi girsek? Çünkü ezbere bildiğimi çekirdekle girmek daha bizim için avantajlı oluyor. Çünkü ben o kahveyi her gün günde 10 kere demliyorum yani. Bu en başta bahsettiğin şeyi yapmış oluyorsun evet. değil mi aslında? bahsettiğin şeyi sunabilmenin evet. sağlığı evet. değil mi çok? Tamam şu üçüncülük ödüllerinizi alayım mı? O üçüncülük aldım. Ama bunu <burada gülüyor> yaşmasına girmiyorsunuz. <gülüyor> evet. Geçen yani bir bölüm çektik üçüncülüğü ile ilgili, kupayı göstermemişiz. <gülüyor> Sen de kuşla gelen canla gelirsin. <gülüyor> <gülüyor> Kafan çıksın. Sen de yapalım, gel. Aynen sen de bunu al. Bilerek bak ama. Evet. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Ben bir şey soruyorum Çok merak ettim. Ama bu kadar azla girme riskine girmenizin sebebi kahveye çok güvenmeniz mi? Eee tabii. Bu kahve içtiğimizde bize vaat ettiği her şeyi alabiliyoruz. Ve fazlasını da veremeyecek. Aslında. Kahvenin güzel tarafı her sonu her değişen şeyde bambaşka da güzel şeyler çıkabiliyor. Evet. Şeyi doğru mu anladım o zaman kendiniz kavuracaksınız yarışma için yani kendi profilinizle. Evet. Tamam. Yani hazır olan bir profil var mı? Tüm toki sözünü. Neyse özür dilerim. Ben buraları keser zaten. Ya, burada. Burada. Tamam tamam. Hayır tamam, tamam. tamam, yani gel, geldik. Ee adam bendim. <gülüyor> evet. Ne diyorduk ki? Hazır bir profilimiz vardı aslında, sadyonun üzerine biraz oynamalar yaptık. Çünkü çok fazla da oynamak istemedik. Kahve çok hez olduğu için. Origami mi ikinizde? Yöntemlere karar verdiniz mi? Ahmet, Orilami ile katılacak. Ben Harveo Switch ile katılacağım. Harveo Switch'i sana mı getirdim? Dün, ama Ahmet kendi içim dedi, çünkü sana vermem hayatta ekipmanımla. Çık dışarı aldı sonra. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmeye evet. Switch'te. Evet, dün buna kesinlikle karar verdim. Şimdi kahve çok güzel bir kahve, çok özel bir kahve. Şimdi ben çok heyecanlıyorum. Aa. Ah! <gülüyor> Heyecan iyiydi ya. Öldü heyecanlar. Önceki yarışmada da heyecanımda hani mesela ilk turda falan hatalar falan çok yakın. E bu sefer bu kadar özel bir kahveye de yarışabiliyorken yani benim kendi hata payımı sığlamak istiyorum. Yani jüriyet burada şey gibi düşünün. 3 tane müşteri gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Ahmet öyle düşünüyor. Ben tamamen profesyonel olarak. Ama bu da ben Tamam. jüriyet gibi düşünüyorum. Sen ile. Origami de biraz daha kontrol, daha zor bir. Yani biriniz yürek yemiş, biriniz garantici. Evet. <gülüyor> <onları>. <gülüyor> Ahmet öğretiyor. <gülüyor> Ağırlık parası öğretiyor. Şimdi o başka bir konu. Evet. <gülüyor> bu yöntemlerde aslında mesela kahvenizin potansiyelinin %100'üne yakın olan kısmını alabiliyorsunuz. Ama bu biraz zor. Mustafa'nın kullandığı yöntemde %100'e yaklaşmak daha zor. Ama atıyorum kahvenizin potansiyeli %100 ise %90'da altına düşmezsiniz. Benim kullandığım yöntemde 80 de yapabilirsiniz, 70 de yapabilirsiniz. Yani her seferinde ortalamada daha yüksek. Evet. Hani daha önceki yarışmalarda elendim falan var mı o zaman? Yine de elendim diyoruz gibi. <gülüyor> <yani. Fiskali>. Geçen <gülüyor> yani. gün kurallara okuyorduk. Yani. Kuralda çok net şu yazılıyor. 120 emeğinin altına vermezsin. Ulan 120 emeğinin altına nasıl <gülüyor> kahver yapıyorsun sen ya? <gülüyor> Kafe ne gerek Hani 120 evvel nedir ya? Allah'ım i̇şte 6 yaş, 34'te gidemliyemiş ürünler. Her böyle şey geyiğini yaptığımızda aslında yarışmada ne kadar çok şeye dikkat edilmesi gerektiğini de anlıyor insanlar. Peki ona nasıl karar verdiniz? Yani neden bırakmış değil de organı mesela? Ha, evet, insan. bu ilk yarışmamdan beri böyle aslında. Çünkü benim aklımda hep tek bir düşünce vardı. Mümkün olabildiğince en hızlı demleme. Bunu tamam. nasıl yaparım? O zamanlar... Eğitim için para istedin, ben soramadım. Ben yapmadım. Kırma alın, dikkat Abi üzerine kağıdı niye veriyorsun sen? Yani bu biraz aslında işin... Teknik kısmı. Ben daha hızlı, daha çok çözmeyi hedefliyorum sürekli ve bununla kakayı takmıştım. Yani kahvemi en ince şekilde öğütüp acılık olmadan nasıl en yüksek çözülmeye ulaşabildim. Komandantiyi de koyalım da koyarım, Togay bize sponsor olsun. Zaten, Zaten burada her şey dolayı. Togay benim de salim. Dikkatimi durmayayım belki. Baksana bu bu mu Her şey olur dükkandaki. Abi gel bekleriz. Yani, gelir biraz da. Kullandığımız filtre de farklıydı. O da çok tıkanma oluyordu. E dur Togay'ın filtrelerini de koyalım. Koy, koy. koy, koy. ben de masaya çıkacağım. Togay'ın şey. <gülüyor> şey bari nasıl diye, çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye çıkacağım. Çünkü ismi söylenince Mustafa kızabiliyor. En azı nasıl kahve demlerim? Çünkü en yüksek çözünürlüğe bu şekilde ulaşacağımı düşünüyordum. O evet. zamanlar origami yeni çıkmıştı. Hani dünya hmm. şampiyonasına yeni denemişti. Origaminin olayı aslında altındaki bu tabanındaki delik diğer dripper'lara göre daha büyük. Bu da daha hızlı bir akış sağlıyor. Evet. Ama genelde yani evet. daha güç şey yok. E, Bunu da olayı şimdi kağıt filtre ne kadar az yapışırsa aslında kahve o kadar yine daha hızlı geçecek. Çünkü kağıt filtre yapıştığı zaman hava almıyor. hava su akışı daha yavaş oluyor. Yani bu alette aslında ben çok hızlı, yani daha kahvemi bile seçmeden önce demme aleti hazırdı. O yarışmada da bunu kullandım. Ondan sonra da her gün iki yıl boyunca, üç yıl boyunca sürekli her gün bunu kullandığım Siz için. Celin hızını isteme sebebinde? İşte bu yöntemle çözünürlük daha yüksek oluyor. Akış Kişi daha hızlı istiyorum ki daha ince öğütebileyim kahveyi Çünkü değirmenlerde de şöyle bir şey var Ne kadar ince öğütürseniz tutarlılığı o kadar artıyor çoğu değirmenin Kalın öğütme hmm. doğru gittikçe aslında tutarlılık azalıyor Bu da demlemeyi kötü etkiliyor Yani benim aklımda şu vardı değirmenim en iyi performansı ince öğütümde veriyor ince öğütümde acılığı engellemek için hızlı demlemem lazım Hızlı demlemeyi bana origami ve en hızlı filtre veriyor Öğütücü, neyle katılacaksınız? Öğütücü neyle katılacaksınız? Commandant, Commandant, Commandant Alem'e oradır evet. Aynen Bingo <gülüyor> Hedef 1-2 mi? birinci olsun ondan sonra sabah ediyoruz. Hazırlıklar şu an ne durumdasınız? Yani %90 dediğinize göre devam ediyor daha aslında. Aa, aslında kahve evet. seçildi sadece evet. o kahvenin hani kavrum ürünleri nedir? Evet. Geri kalanlarını çünkü daha elimizde biraz daha var. Onları da ne zaman kavuralım. Fahalı bir kahvede katılıyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Paha önemli değil evet. ama yani öyle denk, yani denk gel, öyle de de de de denk de gel. Gel. Daha düşük fiyatlı kahvelerle de katılanlar oluyor. Bunun bir adalete çekildiği bir kısım var mı? Herkesin akladığı bir yer var. Ben geçen sene de, yarışmacılar şu Müslüman oraya bastırmıştır üstüne. Compulsive round dediğimiz. Bunu mecbualiz olun mu? Ama kördü. yani. Çünkü bize hiç bilmediğimiz bir kahve koyuyor önümüze. Ve bu kahveden diyor ki üç tane kahve denilen ve arkaya gidiyor o kahve. Orada değerlendiriyor. Tek bildiğimiz bir şey var. Yıkanmış bir kahve <gülüyor> olacak diyorum. <gülüyor> yani. Compulsive roundu çoğu kişi çok ciddiye alıyor evet. Çünkü katılan kişinin işte çoğu barista olduğu için biz bunu hep yapıyoruz. Mantığına geliyor <gülüyor> ama aslında çok önemli bir round. Compulsive round. Da aldığım puanla, ilk open service aldığım puanla ortalama salınıyor. Direkt ya ortalama. Yarışmacının open service'de yapabileceği hataları ne kadar konfans ediyorsun, yüksek adası orayı tolere ediyorsun. Bu kadar yani, vücuduyla falan bir şey Ona nasıl hazırlanabilirsin? Ona belki? farklı farklı kavuruculardan 80 üstü specialty olarak baz alıyor Sence'a. 80 evet. üstü kahveleri aldı, farklı kavurucular. Hep oynaya oynaya çekirdekten maksimum verim almaya çalışıyor. Yani biz de burada şey deniyoruz, switch deniyoruz, origami deniyoruz, işte hani aslında genel bir reçete çıkartıp kafamızda nasıl bir kahve demleyebiliriz, bir yol planı çıkartıp orada direkt hani başlangıç noktası belirlemeye çalışıyoruz. Hmm. Ama en azından bir yol planımız olacak. Diyeceğiz ki, diyelim ki 90 değil, su değil, 85 ile başlayalım okay. diyeceğiz mesela asıl değerlendirilirsin bence genelde sun kompası olur çünkü burada senin aslında netleşenlerin ve tadını çeken şeylerin evet. yani, süreçte çıkarması, Paris'ten London'e gitmeni bence oradan öyle bir şey çıkıyor. Ee, open service yani ilk servis ettiğin, jüriye sunduğun, kendi kafana sunduğun kısımda orası çok değişken bir yer. Oradaki çünkü bu sefer yarışma heyecanı, sunum yapma heyecanı, konuşma heyecanı giriyor. Kahve misli kadar iyi olsun, hani bin doğanlı kahve kullan ama orada daha hatalar. Evet. ve sen aslında yanlış hazırlandıysan ve Vaat ettiğin şeyleri jüri alamıyorsa ya da yanlış alıyorsan... Bardağı onunla... şey eksik. Bardağı eksik. Bu sene iyi okuyorum. <gülüyor> Alamıyorsan hiç bir önemi yok. İstediğin kadar pahalı kahveye getirin. Etkisine kadar kompastörü ile ilk turun ortalaması alınıp direkt... ...ilk altıya girenler bir üst tura çıkıyor. Kahve, hadi. Teşekkür ediyoruz ha. izlediğiniz ha. için. Kenner Coffee'deydik bu hafta, evet, Kenner. Kenner, abone, abone olsunlar mı? Müşralar... Müşralar... Müşralar... Kogaylar... <gülüyor> Kogaylar... <gülüyor> <gülüyor> Gökhanlar... Gökhan, Gökhan, Gökhan, Gökhan abi. Gökhan gelmiyor. Kenner Coffee... <gülüyor>